Herkese merhaba. Umarım keyfiniz yerindedir. Phil Plait'in BBC'de yayınlanan Düz Dünya yazısında Düz Dünya topluluğunu boşa çıkartmanın bile anlamsız olduğundan bahsediyor. Bunu aslında ben de katılıyorum. İnsanlığın uzay araştırmalarıyla ilgili bazı tarihi gerçeklerin tadına çıkartmak için tüm bilim ve bilgiyi reddetmeniz ve çılgınca gelen komplo teorilerine inanmanız gerekmez. Bazı şeyleri daha iyi fark edebilmeniz ya da düşünebilmeniz adına bu videoyu hazırladım sizlere. Çevremizde var olan her gün gerçekleşen olayları biraz olsun gözlemlediğimizde kendi kendimize düşünerek, yorumlayarak zaten doğru olanı görebiliyoruz. Umarım videoyu izlerken de benim gibi keyif alır ve bahsetmiş olduklarımı düşünürken farklı bir bakış açısından görebilirsiniz dünyamızı. İşte karşınıza dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilgiler. 1- Dünyanın aydaki gölgesi. Dünyanın Uycusu ay hakkında oldukça fazla gözlem yapan Aristoteles, ay tutulması gözlemleri sırasında ayın yüzeyindeki gölgenin yuvarlak olduğunu fark eden ilk kişidir. Dünyanın her ay tutulmasında oluşturduğu ayın üzerindeki yuvarlak gölgesi, dünyanın yuvarlak değil, küresel bir şekilde olduğunu da ispatlıyor. 2. Gemiler ve ufuk çizgileri Açık berrak bir havada ufka doğru baktığınız zaman yaklaşan gemilerin ufukta belirmediğini daha ziyade denizin altından ortaya çıkıyor gibi göründüğünü fark edebilirsiniz. Gemilerin sanki dalgalardan çıkıyor gibi görünmesine sebep olan şey dünyanın düz değil yuvarlak olmasıdır. 3- Değişen Takım Yıldızları Aristoteles Mısır gezisinden döndükten sonra Mısır'da ve Kıbrıs'ta kuzey bölgelerinde görünmeyen yıldızlar görünüyor dedi. Ekvatordan ne kadar uzaklaşırsanız bilinen takım yıldızları o kadar ufka doğru yönelir ve yerine farklı yıldızlar gelir. Eğer dünya düz olsaydı bu durum bu şekilde gerçekleşmezdi. 4- Gölgeler ve Çubuklar Zemine sapladığınız çubuklar bir gölge oluşturur. Gölge zaman geçtikçe hareket eder. Eğer dünya düz olsaydı farklı yerlerde saplanan iki sopa aynı gölgeyi üretirdi. Fakat durum öyle değil. Erastotanes M.Ö. 200'lü yıllarda bu ilkeyi kullanarak Dünya'nın çevresini oldukça doğru bir şekilde hesaplayabilen ilk düşünür oldu. 5. Uçaktan ufka bakmak Uçaklar uçuş yaparken Dünya'nın hiçbir yerinden aşağı düşmeden çok uzun süre uçabilirler. Ayrıca uçaklar Dünya'nın çevresinde hiç durmadan daire çizebilir. Eğer bir transatlantik uçuşundaysanız ufka baktığınız zaman Dünya'nın yuvarlaklığını ufukta fark edebilirsiniz. 6- Dünya Turu Dünya turuna çıkmış binlerce macera perest şu an bile dünyayı dolaşmaya devam etmektedir. Dünya turuna çıkmış bu kadar kişi nasıl olur da sağ salim dünyanın kenarından düşmeden başladıkları noktaya tam bir tur atarak gelebilirler. Bu durumda dünyanın yuvarlaklığına güzel bir ispattır. 7. Zaman dilimlerinin varlığı Dünya üzerindeki farklı noktalarda farklı zaman dilimleri yaşanır. New York'ta saat 12 iken güneş tam tepede, aynı anda Pekin'de gece 12 ve gece yarısı yine aynı anda Avustralya'nın Adelaide kentinde ise saat gece 1 ve 13 saat ileride. Aynı anda farklı bölgelerde Farklı zaman dilimlerinin yaşanması, dünyanın yuvarlak olmasından kaynaklanan bir durumdur. Aksi takdirde her yerde aynı anda aynı zaman yaşanıyor olmalıydı. 8. Başka gezegenlerin şekilleri Dünya diğer gezegenlerden farklıdır. Buna doğru diyebiliriz. Bizim gezegenimizde yaşam var ve henüz başka yaşam olan bir gezegen bulamadık. Fakat tüm gezegenlerin belirli özellikleri vardır ve kendi gezegenimizin de bu özelliklere sahip olduğunu düşünmek mantıklı olandır. Şimdiye kadar yapılmış bütün gözlemlerimiz bütün gezegenlerin küresel olduğunu gösteriyor. Henüz düz bir gezegen bulamadık. Sadece bizim gezegenimizin düz oluyor olması sizce de mantıksız değil mi? 9. çekimi kuvveti Bir kürenin üstünde duran bir karınca hayal edin. Bu karıncanın gözünden baktığınızda hareket ettiğinizin tek ispatı ayaklarınızın oynamasıdır. Karıncaya bulunduğu konumda etki eden başka hiçbir kuvvet yoktur. Çünkü kürenin kütle merkezi tam olarak ortasındadır ve her noktasında aynı çekim etkisini yaratır. Aynı durum bizim için de geçerlidir. Dünyanın her yerinde neredeyse aynı denilebilecek bir yer çekimi etkisine maruz kalırız. Ancak dünya düz olsaydı o zaman kütle merkezi düz tabakanın orta kısmında olacaktı. Ve eğer biz dünyanın yanlarında bulunuyor olsaydık bizi yan yan ortaya doğru çekecekti. Ancak dünya düz olmadığı için yer çekimi dünyanın her noktasında neredeyse aynıdır. 10- Uzaydan çekilen görüntüler Geçtiğimiz 60 yıllık uzay araştırmalarında uyduları, inceleme cihazlarını ve insanları uzaya gönderdik. Kimi geri döndü, bazıları hala güneş sisteminde ve ötesinde seyahatine devam ediyor. Ve birçoğu dünya üzerindeki alıcılarımıza muhteşem fotoğraflar gönderiyor. Bu fotoğrafların tamamında dünyanın şekli küreseldir. 11. kanıtı da bonus olarak sizlere sunuyorum. Tüm dünya ülkeleri siyasi ve ekonomik çıkarları doğrultusunda kendi ülkeleri için doğru olana inandıkları şeyleri savunup diğer ülkelerle tartışırken, anlaşmazlıklar yaşarken ya da anlaşmaya çalışırken neden tüm dünya ülkeleri uzay konusundaki bütün araştırmaları tamamen kabul etmekte ve birbirlerinin söylediklerinin yanlış olduğunu iddia etmemektedir. Amerika, Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve daha birçok ülke birbiriyle siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklar yaşarken hepsi uzay araştırmalarında aynı şeyleri savunmaktadır. Bu dünyanın yuvarlak olduğuna güzel bir kanıttır. 12. özel kanıtım şudur neden bu kadar çok dünyanın yuvarlaklığı ile ilgili görsel varken ya da uzaya fırlatılan yüzlerce uydunun dünyanın yuvarlak olmasına göre hesaplamalar yapılıp fırlatılmış olmasına ve sorunsuz bir şekilde çalışmasına rağmen bir tane bile dünyanın düz olduğunu gösteren uzaydan çekilmiş bir fotoğraf yoktur ya da sosyal medyanın bu kadar önemli olduğu günümüzde neden bir kişi bile dünyanın kenarına ya da sonuna gidip bunu sosyal medyada ya da internette paylaşmamıştır? Bilimin ışığında huzur ve teknoloji dolu günler diliyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.